Bir kaba çok fazla sayıda Antep fıstığı doldurursanız bir süre sonra kendiliğinden ısınacak ve patlayacaktır. Aman Allah'ım dikkat. 9. Paraguay'da her iki tarafındaki e, kayıplı kan boğazıcısı olması koşuluyla ile yapmak serbest. Ooo bu da çok ilginç. 10. Napolyon'un en nani yeri anladınız siz onu. 2012 yılında Amerikalı bir ürolog tarafından 40 bin dolara satın alınmış arkadaşlar. 11. <gülüyor> Rusya'nın gelirinin %10'lu içki satışları oluşturuyormuş. 12. Çin'de bebekler doğduklarında 1 yaşında sayılıyorlar. Allah Allah bu nasıl oluyor ya? 13. Çilek kelimesi İngilizcede star berry. İngilizcem yok tabi, Star olmasına rağmen çilek bilimsel olarak berry adlı verilen yumuşak meyveler kategorisinde dahil değil. Ve muz ise şaşırtıcı bir şekilde bu kategorideymiş. 14. Arıların başlarının üzerinde 3 küçük, ön tarafta ise 2 büyük olmak üzere toplam 5 göz vardır. 15. Yıpk yak motifi sanıldığından aksine ilk olarak Çin'de değil Roma'da görülmüştür. 16. Singapur'da sakız bulundurmak veya satmak yasak. Allah Allah. Nasıl oluyor bu? 17. Bir zürafa dili ile kulaklarını temizleyebilir. Dili demek ki bu kadar uzun. Eski Mısırlılar kedileri öldüğünde kaşlarını kökünden kazıyarak yaz tutuyorlardı. Adamlar kediye tapıyormuş demek ki. Bir kanguru grubu İngilizce'de mob yani çete olarak adlandırılır. 20. 42 zip adıyla binden ve sıkıştırmış hali 42 kilobayte olup çıkarıldığında 4,5 petabayte e olan bir zip bombası olduğunu biliyor muydunuz? Allah bunu, bunu teknik konu bu. 21. Burun ve kulaklarınız hayatınız boyunca büyümeye devam ederken gözleriniz hiç büyümez. 22. 22. Bir salyangoz bir millik yolu 115 günde kat edebilir. <gülüyor> Tabii ki. <gülüyor> 23. Bir Amerikan doları banknotunun ortalama ömrü 18 ay. Sonra yıpranıyormuş arkadaşlar. 24. Tek yumurta ikizli olan iki kadın, tek yumurta ikizli olan iki erkekle evlenip çocuk yaparlarsa çocukları genetik olarak kardeş oluyormuş arkadaşlar. 25. Şili'deki Atacama çölünde bugüne dek hiç yağmur yağmamış. Allah'ın eşi.